Bir hayat düşün içinde mutluluk saçan güneş Attığım her adımlarda verirdim son nefes Esir kaldım gözlerinde gülümse bana bir kez Ağır geldi kaldır Beynim artık hiçbir şey Sokaklarda adım çıktı Mecun'un almışım giya Sevmiyorsun anladım da neden girdin rüyama Ben ağlarım ben yanarım ayrılık var sonunda Leyla olsan ne fark eder bir ölüğüm sonuçta Gece mi bilmiyorum sen yanımda yoksun ya Karanlıkta her tarafım yanmıyordu ışıklar Yağan yağmur tanesiydi gözlerini ıslatan Olsan dur beni Özlemim tak etti canıma Dön sevindir beni Unuttun mu be eskileri Bırakmazdın ellerimi Bir seni sevmiştim olan, Yoksa sende mi?